Geçti bir İzmir gününden Merhaba YouTube'da Bugün pasta cila işlemimiz var Ali'nin arabaya Benim araba çok kirli O yüzden göstermeyeceğim. Şimdi Ali'nin arabayı bir yıkıyoruz Cila öncesi, pasta cila öncesi daha öncesi Onu göstereyim size Ne yapalım? Biz de biz de böyle yıkayabiliriz Bu arada Ali altı bol almış Hayırlı olsun, hayırlı olsun Arabanın rengi güzel Bizim Gözümüzde övmeyen şeyler var Hani Onlara bir pasta cila çekti Arabaya komple para yaptı Bugün günlüğümüz bu ya Bugün bugünümüzde bu var Şimdi arabayı sildik gençler Size çizikleri göstereyim Hani pasta şu ulan güneşti. Nasıl göstereceğim bilmiyorum abi de şöyle gözüküyor ya mesela yani genelde kılcal bez çizikleri birkaç yerde başka şeyler var bunları alacağız bu ne düşen ya biz böyle yani kılcal bez çizikleri var birkaç yerde ufak şeyler var ee, bizim boş vaktimiz çok olduğu için tamponları sökeceğiz boyacağız marş bölü sökeceğiz. Kapı kollarını sökeceğiz. Ama bugün bir hafta sonu olduğu için çalışmıyoruz. Abi bugün baş günümüz dedik bu videoyu da değerlendirelim. Onun için bugün pasta cilayı yapacağız. Arkadaşlar oturduğumuz yerde 2000 ve 2500 zımpara bulamadık. Şimdi yakınımızda 8-10 km ötede bir yer var. Sanayiye. Oraya gideceğiz bir zımpara aramaya. İnşallah buluruz. İnşallah. <gülüyor> Hadi bakalım. Evet zımparayı bulduk söküme başladık. Farlarına kadar söküyoruz. Tamponlar söküyoruz. Şu an şu gaz şeyi var onu sökeceğiz. Farı söktük. Hala nerede lan o? Orijinal. Orijinal. Hala orjinal. Evet söktük, dağıttık. Gaz yerini de söktük. Önce gazı kapattık tabii içerden. Şimdi şu tofaş yazılarını sökeceğiz. Bunları da siyah boyayacağız. Mat Marş belleri söktük, koyacağız. Ön tamponun işimiz yok. Kapı döşemelerini falan söktük, kapı kollarını sökmek için. Pire için de yorgan az. Tampon orada. Şimdi bir parça almaya gideceğiz. Altın Sanayiye. Ondan sonra devam. Benim bir hastane mesela vardı, ona gidip geldim. Ali hani o zaman hızım parayı atmış bitirmiş yarın sabah yüksek ihtimalle hasta cilasını yaparız şöyle göstereyim tamponu da boyamış güzel olmuş güzel Dün yetişmedi bugün sabah yine başladık gençler Hafif bir yerde bir şey kalmış, onu da zımparalıyoruz. Komple 2000 ile sulu bir şekilde zımparasını yaptık. Bugün de pasta cevabını yapacağız. Arabayı yıkamaya gidiyoruz. Gideceğimiz yer de şurası. Oğlum kapı kapanmaz, elleme. Ver bir ara gazı. <gülüyor> o da deli. Şunu bir yıkayalım ondan sonra pastacilaya başlıyoruz gençler. Arabayı bir deterjanla güzelce yıkadık. Şimdi sileceğiz sonra pastacila. Batlarımızı çektik. Arkadaş şuradan başlıyor. Fakat fişi takmamışız. Fişi taktı geldi. tofaşlarda en önemli yer. Şuraların içine kaçtığımı zor çıkıyor. Haberiniz olsun. Tafaçlar ve pastacılar yapacaksanız cam fitillerin oralara güzel yapın bantı. Alt tarafa çekmedik çünkü alt tarafta pek bir şeyimiz yok. Şimdi arkadaş başlayacak. Günaydın horozcum günaydın. sabah oranda başladığımız için işe. O yüzden horozlar bile daha ötüyor yani. Şu an araba böyle bitince. Detaylı detaylı yapacağız. Daha boyanacak parçaları var. Bunları boyayacağım. Halleyos. <gülüyor> Arkadaş başladı. Kullandığımız şey koyun derisi. Bakınla daha iyi oluyor normal şımgarımız de var ama daha iyi parlatıyor ve çizikleri aldığı için bunu kullanıyoruz. Şimdi burayı yapsın bakalım ondan sonra çekelim daha. Sonuç bizi tatmin ediyor şu an arkadaşlar. Kullandığımız şey bu. Zilayı da birazdan çekerken gösterdim. Makineyi diş tutmanız çok önemli Böyle makineyi yan tutarsanız böyle Orayı boyasını alırsınız Sonra güneş yanığı oldu İşte yok boya kalktı falan filan dersin Haberiniz olsun Dikkat etmeniz gereken şeyler bu. Diş tutarsınız makineyi her zaman Yomuk yomuk tuturmayacaksınız Yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz 150-200 liraya pasta gülahı çeken kardeşlerim size de hayırlı şeyler Detaycılara selamun İçini, dışını Ben hiçbir detaylı temizleyicide bunları buralarda temizlediğini görmedim Bu bir hastalık işi Gülahı sürdürmüyor daha Süzgü Şimdi cilasını bitirdik arkadaşlar. Şimdi tamponlarını falan tak, Kapı kollarını boyamıştık. Pastayı yeni attığımız için şunları bu hafta yapmayacağız. Haftaya zaten arabanın videosunu çekeceğiz detaylıca. Şu an arkadaşım işle şomelerini takıyor. Şu anlık tamamız. Çekim yapacağımız yola doğru ilerliyoruz şimdi. Buralar köylük alan olduğu için pek insan olmuyor. Trafik de olmuyor. O yüzden... Sakin bir alana gitmeyi tercih ediyoruz in the in Evet kamera arkası arkadaşlar <gülüyor> Evet kamera arkası Çekimler devam ediyor yine Sinan Kör ve Mertel'i arka Çekiyoruz Hatta size şu arkadaşları da çekeyim Ben de çekeyim burada Yani <gülüyor> Görüyoruz <gülüyor> Nerelerdeyiz video çekmek için geldik oralara. Biraz daha açığa alman lazım araba şey, Biraz daha yana gel Aynen takip edeyim Biraz daha bak bu tarafa geleceğim ben Arabanın camları gözükmüyor ne <gülüyor> yapıyor <Baş. gülüyor> bak bak bak. bak var <gülüyor> bir bi şey Allah Rabbi. <gülüyor> <Doğru, am> <gülüyor> Hadi devam. Ya, Bu videolar böyle çekilmiyor gençler. <gülüyor>